1937 yılında doğdum. E şimdi daha halen hayatta. Yaşıyoruz, çalışıyoruz. Allah'ıma şükürler olsun, elhamdülillah. E, Hacı yengenle de görücü usulü, daha yüzünü görmedim. O beni görmüyor, ben onu görmedim. Eh görücü usulü, babalarımız gittiler, istediler. Dünür gittiler. Nihayet nasibimiş. Allah'a şükürler olsun. 1956 yılında düğünümüzü yaptık, evlendik. İşte o gündür bugündür güzel imtizaç düzenliğimiz var. İlk beş tane oğlumuz oldu. İkisini Cenab-ı Allah bizden üçünü daha çok sevdi aldı. İki evladımız başında oğlumuz var. Hayatta Allah ömürler versin onlara da ya Rabbim sizlere de Allah ömür versin. Şimdi böyle imtizacımız sürüp gidiyor yavrum. Çalışa çalışa çalışa. Öküzlerle çift sürdüm. Öküzleri sattık. Bu sefer at aldık. Atın ardına düştük. Atlarla çalışa çalışa çalışa. Bağı yetiştirdik. Boş dert arazi aldık filan derken. Eh kızım işte şimdiye kadar yaşadık. Şimdi of vah of vah deyip çekip gideriz. Ya günümüzü bekliyoruz. Günümüzü bekliyoruz. Evet. Bağcılık yapmışın? Yaptım. Onda toprak yok dedim ya. Bir dilim yer aldım. Oraya yerce borcuyla. 14 yer aldım. E, parayı öyle mi? Yılda 3 bin lira, 3 bin lira öde tamam dedim. O sene de 15 ölüm bir tütün ettik. Ben yabandan gelmedim. Hacı diyeceğim burada çocuklarla onu işleyeceğim diye bir kaldı. Kazandım geldim dedim. Amale bulduk, işlettik tütünde kaldırdık. Allah'ım da veri verdikari. Allah'ım bir güzel olup verdikari. Nihayet tekelin eksperi geldi, balleleri dışa çıkardık, öyle baktı gitti, gitti komşuların ankına baktı. Allah Allah, gerisin geri döndü geldi eksper, tekrar çeviriyor arka yanına bakıyor. Acaba hileli mi bastılar? ama tütün her yeri güzel. Gerçekten muşamba gibi benim içime bir ev geldi, korkuyorum. Bir de para etmeyi verse, bir de para etmeyecek, yalım bu döndü geldi bir daha baktı, beğenmedi yalım. Der ki, piyasamız açıldı, vardık, konuştu, tekel eksperi, Alfakra'dan açıyorum bir piyasayı dedi. Ali Yıldız, kaç paraydı? Sorma dedi, gönder koscanını dedi. Elden ele, elden ele. ben girdiğin dolu orla. Gitti. Gel, gel dediler, sen de gel. E nasıl gizliyim? Ha bakalım, ha bakalım, vardım geç vakit yanlarına. Amca tütünün başviyet. Bir kilo düşme yok, şaşma yok. Allah'ım bir buçuk ton tütün. Olem. Allah Allah. Bir kucak para. Beni, o yeri ben... 3-4 sene de ödeyecektim. 3'e bin, Aldım vardım doğrudan doğru. Ançırarla aldım. Mehmet dayı şu, geç şu benim borç senetlerimi al şu paranın hepsini dedim. Allah'ım şükürler olsun elhamdülillah böyle kurtulduk kızım. Yani çok şettik. Ondan sonra o yere bağ diktim. Kirayla. Karlı oraya tütün dikiyorsun. Orada bağ yetiştirdim. Ondan sonra tütüncülüğü de yapamaz hale geldik. Koyverdik, tütüncülük bitti. Ba üzerinde, şu köyde en güzel üzüm de bende çıkardı. Bak, Sıhıya Ali Bey vardı. O ziraat dairesine, ziraat odasına biraz üzüm götürdüm. Bunu dedim, rahmetli oldu. Göçmen Ömer, o başkan, ben de üyeyim burada. Onun en yakın yakını onunla çalışıyoruz. Abi dedi, şu üzümü dedim şişeye koy koş oraya. Oraya o Ali Efendi de geldi. Öyle baktı, kimin bu üzüm dedi. Ali Abi benim bu üzüm, benim alfaklar üzümü bu dedim. Hep böyle mi? Hep böyle dedim. Sen bana dedi, pazar sesi günü, çal günü getir verir misin bu üzümden? Ne kadar? 15 kilo getir ver, Getir veriyim. Geldim hemen yığından. Kurt tuvalık. Doldum aldım vardım evliuğuna. silah bastım çıktı. Abim kaç para di? 1500 lira abi kilosu. Şu yapıyor yapıyordum. Ya bu gıda. Hemen sülcedik sırtıma aldım çuvalı. Ne ne yapıyorsun al efendi? Alıp gidiyorsun abi dedim lan, siz bahsindiniz, ben sana ucuz söyledim daha, iki buçuk kayma demedim bu üzüme. Ben seni tanıdığım için, sen bana zamanında inne de yaptın, çok iyiliklerin dokundu. Ben de sana onun için hediye olarak getirdim bu üzümü parayla vermiyorsun dedim. Bırak, go, go, go dedi, go, e sırtımdan indirdik, alakodu gari. Ben daha pazardan buraya gelmeden gelmiş, buraya dinlekomuş ev önüne buraya. Geldim, ya Ali Efendi Sühüye seni bekliyor dediler. Geldim, hoş geldin Ala abi dedim, hoş bulduk Ali Efendi dedi. Ne yaptın abi dedim, yahu dedi, 15 kilo daha üzüm götüreceğimdi. Pahalıydı, beğenmiyordum, pahasın değildi. Abi dedim, değeri varmış üzüm dedi. <gülüyor> Geldim dedi, sağ ol dedi. Çekmedim 15 kilo da böyle. Hep işte mutara da verdim, çerezlik hep 4-5 ton üzüm kaldırdım, çerezlik. Hep öyle satadım ben. Evlatların nerede Alancı? Evlatlarım şey şimdi birisi çaldı. Kamyoncular kooperatifinin idaresi orada. Birisi de bayağı gitti toprak almaya. Analiz toprağı almaya gitti. Burada la kızım. İkisi de burada la. Birisi de burada la. Rabia teyzemle nasıl evlendin? Nerede gördün Rabia teyzem? Hiç ben görmedim. Sadece duydum. Filancı da kız varmış. Gidin isendim. Düğürcü gönderdim. Düğürcü gönderdim. Halamın halam, halamın kocası böyle ölenleyin. Bunu istemeye gönderdim. Düğürcü gönderdim onları. Ölen. Gönderdim. Ee, babası annesi de kıramamış, onlar da samimi. Eh, Nasıl Bir görüm bakım daha madımızı demiş kayınla. Onlarla kalkıp geliyorlar. Halam evine. Kalktım ellerini öptüm elini. Ben dedi gurbete vermek istemiyordum kızımı. Gözüm önüne verecektim. Güne gurbete nasip oldu. Hançalar isteyecek. Bura gurbet sayılıyor yani. O günde. Anne dedim. Daha nişan Birinci dümür Gidiş. Ha, anne. Her gün yanındayım. Her gün yanındayım. Sizi boş koymayız biz. Üzülmeyin. Size bakacak biziz. Eh kar, nasip böyleymiş oğlum dedi. Nasip oldu. Yani ondan sonra işte düğün yaptık Allah'ın izniyle. Kızım 56'da düğün yaptık. Şükür elhamdülillah. Huzurlu imcacımız düzenliğimiz çok iyi böylece geçirim gideriz. Hacıya gitmişsin alaciğe. Hacıya Hacıya'da yenyen de götürdüm Hacıya gittik kızım. Merhaba. 1999 yılında hacca gittik. Allah'ın nasip etti. Bu hacca da Cenab-ı Allah niçin nasip etti? Rahmetli babam vardı. Biz üç kardeşiz. Üç oğlan kardeşiz. He. Onlar ben gidip daha kazanı gelirim. Babam yaşlıydı benim gibi. Yok. Bağları kocağa kalkmıyor. Getirdim. Kazancım buyur baba. Haşlanın evin ihtiyaçlarını ve baba derdim. Allah avuçladığın toprağı altın etsin oğlum. Onlar evlatlarından bulsun derdi. Baba ilenme kardeşlerime. İlenme derdim. Olsun baba. Olsun böylece. Sonra bu gider böyleyken bir dişliliği öğrendik. Bunun ağabeyesi var. Onla bir gittim. Ana! Çocukla e, kibrit çöpünle oyun oynadık. Biz evvelce yazı yazadık, oyun oynadık. Onun gibi diş çizmesini, ölçüsünü gördüm. Oo, ben bunu yuttum, yedim, malzem aldım bir gittim. Allah'ıma şükürler olsun. Allah işlerimi denk getirdi. Güzel para kazandım. Ha, geldim yine babam hasta. Babamı mindirdim sırtıma, çıkardım. Mindirdim tomofilat Denizli'ye. O zaman böyle hastaneler, doktorlar mı var? Ortaköylü bir Ovalakşoğlu vardı Denizli'de doktor. En metin doktor işte. Ücretinle mayine yapardı. Mayenasını yaptırdım rahmetliğin, yazıvedi ilaçlarını, aldım ilaçlarını, mindirdim, kalecine getirdim. Pantolonları yamalı, çekerdi yamalı, <gülüyor> utançlıyorum ben şimdi. Kalecinde elbise dükkanına kattım rahmetli, Oğlum elbise, şu elbise endir bakayım dedim, indirttim. baba bunu çıkar onları. Oğlum ben ölüyorum gari. Gidip giderim ha. Yani. Neyince elbisi oğlum. Bana yeter bunlar. Yetmez baba. Bir gün kereceksin yaşarsan, bir gün ömrün varsa baba. O kadar. Çıkardım bunları çöpe atayım Giydirdim orada. Mindirdim sırtıma garacı getirdim. Ah benim oğlum dedi. Allah senden razı olsun. Avuçladığın topraklar altın olsun. Allah. Altında çullar eskidi. Yok, hasırın üzerinde hasır diktiliyor. Bir minder burada, bir münder o sedirde. Dişlikten geldi ki iki tane kilim aldım, geldim altına bir serdim. Geç kılından dokunmuşlar şöyle, kolan kolan. Düğünde kar yağdı. Amanın bir kar yağdı, bir kar yağdı. Biz de bir zamanımızda en yedik, kıyırdık, böyle dokum kıyırdık, öyle başı cığalı. Öyle geldik biz ev Hindig'in adı yazgar. başka. Amcamla nasıl evlendi? Nasıl evlendik? Birbirimizi görmedik. <gülüyor> Birbirimizi hiç görmeden ben bundan bir de korkardım. Abamın vardı, abammadı. Onun oraya gittim. Bu da oraya çıkı gelmiş. Ben de korktum ben babacığım elimi alayım kaçmış ne? O mağalya. Ne ee, tane çocuğum var Rabia teyzeciğim? Benim iki tane evladım var işte, iki tane oğlum var. Başka yok. Nasıl? O da bir de kaza etti, kazalar geçirdi. Şimdi sakatlandı gari, ayakları sakat. Şimdi az yerden düşüyor o. İşte böyle. Onlar da ömrü olmuş bir buçuk yaşında bir oğlum öldü, bunların büyüğü. İşte bu iki tane evladımla başka yok. Ali amcamla nasıl geçiniyorsunuz? Nasıl? İyi geçiniyoruz. <gülüyor> Fazı tutuk ettik et, bir geç veriyoruz gidiyor. <gülüyor> ne edecek? hepsini sıraya diksem oluyor mu? İyi geçiniyoruz. Düğününde Onlardan anlatabilir Düğünümde ya, bir şey olmadı, ona göre düğünümde öyle çalgısız ev ettik biz düğünü. E, karlı bir gündeydi. İyi geçti. İyi geçti düğünümüz. Neler yapıyorsunuz Alemcan'la? Bağ bahçe mi? Bağ bahçe ettik, tütünler ettik. Ondan göre tütünü bıraktık, bağ bahçe işledik. Ne işte böyle idare olduk, gittik. Şimdiye kadar da. hindi de gari, ürattıyız var Çoy yok gari. <gülüyor> Sattık gari hepsinde. Acıya gitmişsiniz? Gittik, gittik Allah'a şükür. Acıya gittik, geldik, onları gördük, geldik. Onları bir daha bir daha, canımız istiyor anne. Bu sakat oldu, ayaklar tutmuyor. Gide ben bundan iyiyim, ayaklarım tutuyor. <gülüyor>